Saat dört yoksun. Saat beş yok. Altı yedi. Ertesi gün daha ertesi gün ve belki kim bilir hapishane avlusunda bir bahçemiz vardı. Sıcak bir duvar dibinde on beş adım kadardı. Gelirdin yan yana otururduk. Kırmızı ve kocaman. Uşamba torban dizlerinde Kelleci Mehmet'i hatırlıyor musun? Sübyan kovuşundan başı dört köşe Bacakları kısa ve kalın Ve elleri ayaklarından büyük Kovanından bal çaldığı adamın Taşla ezmiş kafasını Hanım abla derdi sana Bizim bahçemizden küçük bir bahçesi vardı. Tepemizde, yukarıda, güneşe yakın. Bir konserve kutusunun içinde bir cumartesi gününü hapishane çeşmesiyle ıslanan bir ikindi vaktini hatırlıyor musun? Bir türkü söylediydi, Kalaycısı Şaban Usta Aklında mı? Bey pazarı meskenimiz Bilimiz Kim bilir nerede kalır ölümüz O kadar resmini yaptım senin Bana birini bırakmadın Bende yalnız bir fotoğrafım var Bir başka bahçede Çok rahat, çok bahtiyar Yem verip tavuklara gülüyorsun. Hapishane bahçesinde tavuklar yoktu. Fakat pek ala gülebildik ve bahtiyar olmadık değil. Nasıl haber aldık en güzel hürriyete dair? Nasıl dinledik ayak seslerini yaklaşan müjdelerin? Ne güzel şeyler konuştuk hapishane bahçesinde.